Bugün 25 Mart 2022 Cuma, Venüs günündeyiz. Ay 055'te Oğlak Burcu'na geçecek. Oğlak Burcu'ndaki ay güne daha ciddi ve kararlı enerjiler verebilir. İş, kariyer, hedefler, otorite kavramları, lider ve yöneticilerle ilgili konular ön planda olabilir. Geleceğimizle ilgili konularda kaygılar oluşturmamız mümkün. Ay Oğlak Burcu'nda ilerlerken duygularımızı ifade etmekte de zorlanabiliriz. Sabah erken saatlerde ay Koç burcundaki güneşle dik açı yapacak ve son dördün fazına ulaşacak. Kişisel isteklerimiz, gelecek hedeflerimiz ve ailevi sorumluluklarımız arasında çatışmalar yaşayabiliriz. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmakta zorlanabileceğimiz sabah saatlerinde karşı cinse ilişkilerde de dengeli olmakta fayda var. Son günlerde ortaya koyduğumuz bazı çabaların sonuçlarını alabiliriz. Önemli farkındalıklar oluşabilir. Düşüncelerimiz ve gelecek planlarımızda da yön değişimleri oluşması mümkün. Oğlak burcundaki ay akşam saatlerinde Boğa burcundaki Uranus'ta üçgen görünüm yapacak. Günlük sorumluluklar ve maddi konularda pratik çözümler üretmemiz, sürpriz fırsatlarla karşılaşmamız mümkün. Yaratıcı enerjilerin güçlenmesi orijinal fikirler üretmemize yardım edebilir. Akşam saatlerini renklendirecek hızlı ve ani gelişmelerde söz konusu olabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.